Talep eğrisini anlamak için sabit kaldığını varsaydığımız birkaç şey olduğundan bahsetmiştik Şimdi diğerlerini de inceleyelim Ama önce, daha önce konuştuklarımızı bir hatırlayalım, yani sabit bıraktığımız şeylerden biri Bunu yazıyorum Talep eğrisi değişmeyecekti, eğriyi inceleyebilmek için sabit tuttuğumuz şeylerden biriyle ilgili malların fiyatıydı Sabit bıraktığımız bir başka şey ise neydi? Fiyat beklentisiydi Ve şimdi birkaç tane sezgisel olandan bahsedeceğiz Onlar da en az bunlar kadar önemli Sabit olarak varsaydığımız diğer şey de gelirdir Şimdi herkesin geliri artacak olursa ne olur bir bu duruma bakalım. Yani gerçek anlamda ne artmış olacak? Düşünelim o zaman insanların elden çıkarabilecekleri daha çok gelirleri olacak ve belki paralarını elektronik kitap gibi şeylere harcayacaklar Yani verilen herhangi bir fiyata karşın talep artacaktır Bunu yazalım Talep artar Talebin artması demek, eğrinin tümünün kayması demektir Belirli bir miktar talepten bahsetmiyoruz burada. Evet gelir artar ve talebin artmasına sebep olur ve talep artar. Hatırlarsanız talep arttığında bütün eğrinin sağa doğru kaydığını söylemiştik. Verilen herhangi bir noktada talep daha yüksek olacaktır. Yani bütün bu eğri, bütün bu talep planı değişecektir. Aynı mantıkla eğer gelir azalırsa ne olacak burada da? Talep azalacaktır. İlginç olan durumsa her zaman bunu böyle olmadı. Bu sadece standart mallar için geçerli. Peki bu standart mallar neler diyeceksiniz? Bunu gelecek videoda daha detaylı anlatacağım size. O zaman ikinci kalite yani düşük mallardan bahsedeceğiz. Devam edelim, sabit olarak varsaydığımız başka bir şey daha vardı, neydi? Nüfustu Eğer nüfus artarsa Herhangi bir fiyat noktasında talep daha fazla olacak Çünkü talep eden insan sayısı artacak burada Yani bu talep eğrisini sağa doğru kaydıracaktır Bu da talebi artıracaktır Diyelim ki nüfus azaldı, bu durumda ne olacak? Tabii ki talebimiz azalacak bu da bütün eğrinin sola doğru kaymasını ifade eder Bütün bunları talep eğrisi değişmesin diye sabit tutuyoruz Listemizdeki son şey ise neydi? Tercihlerdi İnsanların zevklerinin ve tercihlerinin değişmeyeceğini varsayıyoruz bu durumda Eğer tercihler gerçekten değişirse o zaman bütün eğri değişecektir Örneğin diyelim ki Aniden bir yazar, çok meşhur bir programda herkese bir kitabın yazılmış, en iyi kitap olduğunu söylerse Ne olacak bu durumda? Tercihler değişecek ve bu da toplam talebi artırmış olacak Verilen herhangi bir fiyatta daha fazla insan bu kitabı almak isteyecek Tabi diğer yandan, eğer aynı sohbet programında yazarın bu kitabın fikrini başka bir yerden çaldığı söylenirse ne olacak bu durumda da? Talebimiz azalmış olacak. Fiyata bakmaksızın herhangi bir fiyat talep edilen miktarı azaltacaktır.